Bu videomuzda muhtemelen finanstaki en yararlı kavram olan bugünkü değer konusu üzerinde duracağım Bugünkü değer yerine güncel değer veya şimdiki değer terimlerini de kullanabiliriz Eğer bugünkü değer kavramının ne olduğunu biliyorsanız Net bugünkü değer, iskonto edilmiş nakit akımı ve iç getiri oranı kavramlarını anlamanız da oldukça kolay olacaktır Bu terimleri de değineceğiz Bugünkü değer ne demek olabilir? Bir örnek yapalım bununla ilgili Size bugün 100 lira verebilirim veya size 1 yıl sonra 110 lira verebilirim Seçimi size bırakıyorum Hangisini seçiyor olmalısınız? Bu finansın temel sorularından birisidir Bu ödemelerin her ikisinin de yapılacağı kesin Herhangi bir riski yok Bugün 100 lira veya 1 yıl sonra 110 lira her neyse Şimdi bu ikisini nasıl kıyaslarsınız ona bakalım İşte Tam burada bugünkü değer kavramı devreye girecek arkadaşlar Bugünden tam 1 yıl sonra kesin olarak alacağımız 110 liranın bugünkü değeri nedir? Şimdi bu konuyu farklı bir açıdan düşünelim, diyelim ki Paranızı dünyadaki en güvenilir bankaya yatırdınız veya Devlet tahvili satın aldığınızı düşünelim En üst düzey kredi notuna sahip olan devlet tahvillerinin Risksiz yatırım araçları olduğu kabul edilir her zaman Ancak Devletler bir şekilde kendi ülkelerinin parasını basabilirler. Özellikle de o ülkenin kredi derecelendirme şirketlerinden almış olduğu kredi notu en üst düzeyde ise. Devletin kendi parasından olan borcu ödeme riskinin olmadığı kabul edilmektedir. Nerede kalmıştık? Diyelim ki bugün elinizde 100 lira paranız var ve bu parayı risk içermeyen bir yere 1 yıl süreyle yatırdınız. Faiz de 1 yıl içinde %5 olsun, paranızın bir yıl sonundaki değeri ne kadar olur da ona bakalım 100 lirayı bugün alsanız ve bunu bir yıl süreyle risk içermeyen bir yatırım aracında değerlendirirsiniz. Vade sonunda elinizde ne kadar olacak? 105 lira olacak Eğer parayı bugün harcamak zorunda değilsem yani paraya bugün ihtiyacım yoksa Bir sene sonra almayı tercih edebilirim. Zaten Bir yıl sonraki değerle yani gelecekteki değerle Elimdeki değer farklı olacak. Yani 105 lira yerine 110 lira olacak. Hatırlayın, hesaplamalarımızda her şey risksiz. Riski hesaplamalara dahil edebilmek için farklı faiz oranlarını ve olasılıkları düşünmeye başlamamız gerekir. Ancak biz örneğimizi son derece basit tutmak için risk kavramına girmeyeceğiz. <gülüyor> Sanırım yaptığımız basit hesaplamayla hangi seçeneği tercih edeceğinize çoktan karar verdiniz. Fakat hala bugünkü değer kavramının ne olduğunu bilmiyoruz Bugünkü 100 lirayı alıp, sıfır riskli bir yatırım yaptığımda bu paranın Bir yıl sonra 105 lira değere ulaşacağını biliyorum Başka bir deyişle, bugünkü değeri 100 lira, gelecekteki değeri ise 105 lira Şimdi tam tersini düşünelim Gelecekte belli bir miktar paramız olacak Gelecekteki 110 liranın bugünkü değerini bulmak için ne yaparız? Yani gelecekte elimizde 150 lira var ama Bunun bugünkü değeri acaba nedir? Az önceki hesaplamada ne yapmıştık onu hatırlayalım Ana paramız olan 100 lirayı aldık Ve bunu 1 artı yıllık faizle Çarparak vade sonu değerinin 105 lira olduğunu hesapladık Bir yıl sonraki değeri 110 lira olan paranın bugünkü değerini bulmak içinse bu kez 1.5'e böleceğiz Bugünkü değer yerine kısaca B'de yazıyorum Temmuz 2014'teki 110 liranın bugünkü, yani Temmuz 2013'teki değerini bulacağız Bu videoyu hangi yılda izlediğinizi bilmiyorum ancak ekip olarak hepimiz bu videoların bugünden onlarca yıl sonra hala izleneceğini hayal etmekten mutluluk duyuyoruz Hesap makinemizi alalım 110 lira bölü 1.5 o da eşittir 104.76 lira yapıyor yani bir yıl sonraki 110 liranın bugünkü değeri Tabi risksiz faiz oranının yıllık yüzde beş olduğu varsayım altında gerçekleşiyor bunlar 104.76 lira olacak Gelecekteki 110 lirayı bugünkü değere indirgerken kullandığımız faiz oranını Yani örneğimizdeki yüzde beşi ise iskonto oranı olarak adlandıracağız Özetlersek eğer farklı tarihlerdeki iki rakamı birbirleriyle karşılaştırabilmek için Bu iki rakamın Aynı tarihteki değerini bulmaya çalışıyoruz Bu hesaplamada kullandığınız iskonto oranı ise son derece kritik bir öneme sahip. Neden? Yaptığımız hesaplamaya göre bu koşullarda mantıklı olan şey 1 yıl sonra verilecek olan 110 lirayı seçiyor olmanızdır Zaten 1 yıl sonraki 110 liranın değeri bugünkü 100 liradan daha yüksek bir yıl sonraki 110 liranın iskonto olarak %5 kullanıldığında, bugünkü değeri 104.76 lira Şimdi başka bir soru yönelteceğim Size bir yıl sonra 110 lira veya bugün 105 lira arasında seçim yapmanızı söyleseydim ne yapardınız? 105 lira bugünkü değer, yani bunu iskonto etmeyeceksiniz 105 lira olacak elinizde Bir yıl sonraki 110 liranın bugünkü değeri olan 104.76 liradan daha yüksek olacak. Dolayısıyla bugünkü 105 lirayı tercih ediyor olmalısınız. Diğer yönden de düşünelim. Bugün elimde olan 105 lirayı risk içermeyen bir yatırım aracında değerlendirseydim bir yılın sonunda 105 çarpı parantez açalım, 1 artı 0.05 dersek bir yılın sonunda elimde 110.25 lira olacak. Yani bir yıl sonraki gelecekteki değerleri karşılaştırdığımızda da aynı durumdayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.